Zehra Hocam, konuşmamızın içerisinde tarama testlerinden bahsettiniz. Peki, tarama testi nedir? Tarama testi, herhangi bir e, belirti e, olmaksızın e, kişilerde hastalık olup olmadığını anlamak için yapılan tetkiklerin tümüne tarama testi diyoruz. E, meme tümörlerini e, veya memedeki diğer hastalıkları yapıyoruz. E, Teşhis etmek için, olup olmadığını anlamak için e, hastalara bazı tetkikler yapıyoruz. ve Hastaları bunları yaptırmaları için e, eğitiyoruz. E, geldiği zaman bilinçlendiriyoruz bize müracaat eden hasta. Genç, orta yaşlı, hangi yaşta olursa olsun e, gençlere e, başka e, tetkikler yani daha az zararlı diyelim, onlara da rastlayabileceğimiz hastalıklara göre, e, orta yaşta, belli bir yaştan sonra da e, başka tetkikler isteyerek tarama testlerini yapıyoruz. E, yaş sınırı diye soracak olursanız, e, daha çok 40 yaşından sonra, çünkü e, 40 yaşın altında, e, meme kanseri. Bizim için tarama testindeki amaç e, iyi huylu tümörleri de tespit etmek ama asıl önemli olan e, kanserleri memenin kötü huylu tümörlerini erken teşhis edip e, ona göre e, tedavi etmek. Çünkü biliyorsunuz erken teşhis edilen vakalar da e, meme tümörleri Erken hasta teşhis. ömür boyu yaşayabiliyor, hayat evet, hayat kurtarıyor. Erken teşhis, ser kanserde olduğu gibi bir meme ayrıca meme kanserinde bu çok daha önemli. Ve meme kanserinden sık görülen kanser türlerinden evet, mi size bahsedeceğim? Evet. Hocam? evet. Ee, o zaman şöyle diyebilir miyiz? Tarama testlerine e, ne zaman başlanmalıdır denildiği zaman 40 yaşından sonra mı başlanılıyor? Ee, tabii e, bazı özel durumlarda 40 yaşın altında onları da anlatacağım. Ee, ama e, normal e, vakkalar için 40 yaşından sonra muayene önce daha doğrusu hepsinden önce hasta e, yani genç kızlığından itibaren kendi kendine elle muayeneyi öğrenmeli. Her elle ay muayeneyi nasıl yapacak hocam? Elle muayenenin en ideali hasta sırt üstü yatacak, e, muayene edeceği. E, memenin olduğu taraftaki elini başının altına koyup e, diğer eliyle e, memeyi göğüs e, kafesi e, etrafında ışınsal olarak hafif sıkıştırarak e, muayene edecek. Bizim yaptığımız gibi. E, ve hasta bunu yaptıkça kendi meme dokusunu öğrenecek. Herhangi bir değişiklik olduğu zaman bunu yapacak. E, fark edebilecek ama elle muayene tabii önemli ee, bir de elle muayenenin zamanı önemli yani evet. bunu her e, adet edici evet edici. adet dönemi bitiminden sonra yapacak hormonal baskının az olduğu zamanda ee, elle muayene önemli ama asıl e, kişi bir santimin altındaki kitleleri kolay hissetmeyebilir hissetmeye biz bile çok rahat hissedemiyoruz elle muayene. Ondan sonra hekim muayenesi. Tabii bizimki de yeterli değil. 40 yaşın üzerindekilere mamografi, ültrosonografi birlikte mutlaka yapılacak. Radyoloji uzmanının yönlendirilmesine göre veya bizim de baktığımız, hani tatmin olmadığımız durumlarda meme emarı isteyebiliriz. Bunların dışında 40 yaşın altındaki hastalar için de kişiler için de şunları söyleyebiliriz: aile anamnezi var, şüpheli vaka, işte onları da biraz sonra söyleyeceğim. Yani biraz risk grubuna giriyorsa 35 yaş yaşa gelen kişilerde bir baz mamografisi çektirmek tavsiye ediliyor.